Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan Ben de Mehmet Kaan. Bugün sizlerle birlikte bir Lego seti kuracağız burada Mehmet'le birlikte. Mehmet senin en çok sevdiğin Lego seti hangisi? Hmm, ninja Legoları. Ninja Legoları. Evet. Onlar güzel oluyor. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz City serileri var. Gerçi pek çok Lego serisi var. Teknikler var. Onun haricinde kızlar için Friends serisi falan var. Biz bugün City serisinin bir üyesini kuracağız. Bunun numarası neymiş? 6289. Serisi. Bu 2021 yılında çıkan bir seri arkadaşlar. Şöyle açalım, şöyle içerisinden paketlerimiz çıkıyor ve tabii ki bir de hatta Yapma. iki de yapım kitapçığımız bulunuyor. Evet. Şimdi bu uçan kitapçı, bu da tırın kitapçığı. Evet, başka da bir şey yok içerisinde. Bir de şöyle etiketlerimiz var, bunlar da uçan etiketim. Üzerine yapıştıracağız herhalde. Burada bu 3 numara, bu 2 numara. Al tır sen tırı yap Mehmet. Abi. Bakalım tırın poşetleri neymiş. Evet 1 ve 2 numarayı sen al. 3 numarayı da ben alacağım uçak için. Evet bu 3 numara. 1 ve 2 numarayı da sen al. Abi. Sen tırı inşa et. Ben de o arada uçağı inşa edeyim. Daha sonrasında iki seti birleştirmiş olacağız Şöyle çıkaralım Hayır. Şöyle. Bu arada arkadaşlar Creator Creator Expert serileri falan da var. Onlar gerçekten özellikle Expert serisi çok güzel ve biraz ne yazık ki pahalı. Ama onun dışında güzel bir seri. Şimdi yavaş yavaş başlayalım mı Mehmet? Hazır evet, mıyız? Evet. Çıkartalım hepsini. Güzel. Başlayabiliriz. Rendir. Küçük adamları yaparak başlıyoruz. Küçük adamın fort evet kilat arkadaşlar. Uçağımız hazır. Mehmet hala tırımızı yapmaya devam ediyor. Bu uçağı birazdan Mehmet'in yaptığı tıra ekleyeceğiz. Görüldüğü gibi güzel bir uçak çıktı. Ortaya bakın burası açılıyor. Buraya. Mehmet sen bakma sen yap Mehmet. Buraya bu gördüğünüz minik figürümüz oturuyor. Oturtalım figürümüzü. Şöyle otursun. Aha kolları sığmadı. <gülüyor> kolları kaldıralım öyle oturtalım, dar yapmışlar uçağı figürsü o sürüyor değil mi Mehmet? Evet. Biraz daha geniş yapsalar da iki kişilik. Bu gösteri uçağı arkadaşlar böyle uçuyor. Bak ağzımız efekte yapıyoruz. İşte bunlar açık. Sana veriyorum. Bunlar da oynuyor bakın böyle. Bunları böyle yaptığı zaman. Böyle yaptığı zaman ne oluyor Mehmet biliyor musun? Pervanelere. Pervanelere, bu jet uçağı. Şş. Hı. Bunu böyle yaptığı zaman ne oluyor biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Belki dedim sen biliyorsundur. <gülüyor> Nasıl güzel mi uçak? Güzel. Beğendin mi? Evet. Ben de beğendim. ов Áhh cado idk artık Bakıyormuşuz. Ve bunlar taktık. Ve bitti. Evet Mehmet bitirdik. Şu da şöyle. Şu da şöyle. Bitti. Evet bitti. Biraz uğraştık ama sonuçta bitti. Ne diyeceksin? Bence çok güzel oldu. Güzel oldu değil mi? Evet. Kadını şöyle yukarı koyduk. Peki kadın tır şoförü olması hakkında ne diyorsun? Saçmalıyım biraz. Biraz saçma. <gülüyor> Netflix tarzı takılmışlar değil mi? Kadını tır şoförü yapmışlar falan. Belki koy yabancı ya. Yabancı ülkelerde tır şoförü. Var mıdır diyorsun? Olabilir. Kadın tır şoförü ya. da yoktur. <gülüyor> biraz zorlandık mı yaparken ya? Böyle evet. benzer parçaların olması. iki parçayı karıştırdık değil mi? Ama sonuç olarak yaptık mı? Yaptık. Nasıl buldun seti peki? Çift Bence parça güzel. Tır var. Tırın aynaları oynuyor. Aynen. Şurası tam yerleşmedi. Ön, ön paneli mi? Evet. Yok ya bir yerleşmiş Güzel işti Bu şoförü tırın içine de oturtabiliyoruz. Aynen. Şöyle. Bardağı da var, gözlüğü de var. Yani kadın tır şoförü olsa böyle olurmuş <gülüyor> <gülüyor> gözlük Gözlük Bardağıyla sığmadı. Yalnız tır tek kişilik he. Evet. Bizim buradaki tırlarda yatak odası bile var içinde. Şöyle bunu da kapatalım. Pısss. Tamam oldu şimdi. Uçak çok güzel yani ya. Uçak güzel mi diyorsun? Evet. Al uçur bir bakalım ya. Çıkartalım uç. Abi üstü de açılıyor. Ha? Aynen. Şeker şükür Bak Legolarda bu güzel. Tekerlerde hiç takılmam akılmam değil mi? Aynen. Bak, gayet akıcı bir şekilde gidiyor bak. Koca kamyon bile. Tekerlikleri sağ yani Güzel yapıyorlar yani. Adamlar... Adamlar yapıyor acayip. Pahalı ama yapıyorlar. Bu set arkadaşlar 250 lira falan şu anda. Yani 250 liraya bu seti alabiliyorsunuz. Bir tane tır var içinde işte. Bir tane uçak var. iki tane figür var. Tırın ayrıyetten şöyle sağa sola hareket ediyor böyle bakın. Işıkları falan. Aynı var. Aynen yani, ışıkları var böyle yani tıra. Uçağında böyle buralarında. Uçağında bu kanattır oynuyor şurası açılıyor. Evet. Açılırken evet. ses çıkıyor. Psss. Değil mi? Aynen. Güzel mi? Yok oğlum Güzel ben çok ağzımda çok yaptım ya. lan. <gülüyor> <gülüyor> evet Mehmet. O zaman bu videomuzda bu Geçirelim. Lego setini seninle birlikte yapmış olduk. İlerleyen günlerde inşallah bir tane teknik set yaparız seninle. Olur. Onlar artık 2 saatte falan bitiririz. He? Aynen ama daha çok <gülüyor> Teknik bayağı bir zor oluyor çünkü. Evet arkadaşlar başka bir videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyoruz sizlere. Görüşürüz.